Değerli öğrencilerim merhabalar dostlar Şimdi ee, En son 16. bölümü Eşkenar dörtgen ve deltoid bölümünü Hatırlatıyorduk çözüyorduk arkadaşlar Köşe taşlarını 15 numaralı köşe taşımızdaymışız Bir de 16 numara kalmış 2 tane köşe taşımız kalmış Bunları da hemen bir gömelim bitirelim Sonrasında da artık tarama testi, konu testi falan bir şekilde gideceğiz arkadaşlarım. Evet bakalım bu soru ne diyor? Bir deltoid A, B, B C'ye eşit. Şimdi A, B ile B, C eşitse o zaman şurayla da şurası eşit olacak. Şurası 90 derece toplam görüyorsunuz dostlarım 90. Şurası da yine ikiz kenarlardan 15 ve 75 olmak zorunda. 15, 15, 30'dur. Şu toplam 30 olduğu için şuraya 150 derece kaldı. 75, 75, 150'dir. Şuraya da 30 derece kaldı. Ve ben bu uzun köşegeni çizdiğimde biliyorsunuz ki köşegenler dik kesişiyor. Kısa köşegen 2'ye bölünüyor. 6, 6 yazdım. Ve uzun köşegende açı ortaydı. Yani şurası 75, 75. Şurası da 15, 15 parçalandı. Ve bakın şu üçgen 15, 75, 90 üçgeni çıktı bizim karşımıza. 15, 75, 90 ve diklikten yani 90 dereceden hipotenüse 6 santimlik bir yükseklik inmiş. Kuralımız neydi? H'a 4H 15, 75, 90 üçgeninde H'a 4H kuralını kullanacaktık ki H dediğimiz şey 6 ise bizim hipotenüsümüz yani şu DB dediğimiz uzunluk 6'nın 4 katı olacak yani 24. O halde benim köşegenlerimden biri 24 Diğerini zaten kendisi vermişti 12, köşegenleri çarpıp 2'ye böldüğümde de ben deltoid'in alanını buluyordum tıpkı eşkenar dörtgende olduğu gibi. Hemen 24 ile 2'yi sadeleştirelim 12 kalsın, alanımız neymiş? 12 çarpı 12'den 144'müş, cevap Ceyhan'dan geldi. Evet ikinci soruya bakıyoruz dostlarım yine bir deltoid görüyorum. Şurada bir ikiz kenarım var. O zaman burası da kesinlikle ikizkenardır diyorum. Burası da 6 kök 5. Sonra bakın kısa köşegen 2'ye bölünecekti. Şurası kesinlikle 2'ye bölündü. Demek ki şuradaki K noktası ağırlık merkezi oldu dostum. Nereden anladım ben bunu? Bakın üstteki üçgenin DE bir kenar ortayı. CF diğer bir kenar ortayı olarak verilmiş. İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkeziydi. Ve ağırlık merkezli olan her soruda biz hangi kuralı yapardık? Tabana bir birim, açıya yakın parçaya iki birim. Yani şurası da kesinlikle dört oldu. Köşegenler dik kesişiyordu. Buraya bir 90 derecemizi çakalım şuralara. Ve bakın şu üçgende bir Pisagor bağıntısı yapacağım. Dik kenarlardan biri altı, diğeri 12 olmalı ki küçüğünün kök 5 katı olsun. Bunu dik üçgende defalarca anlattık. Demek ki burası 12 ise burası da 12 geldi. Canım kardeşim hemen bakın şurada diklikten diklikindi. Bir de öklit çakalım. 12'nin karesi 144. 6 ile şuradaki 6 ile şuraya da x diyelim. 6 ile x'in çarpı. 144 eşittir. 6 çarpı x. x ne olmalı? 24 olursa oluyor mu? 120, 24 daha 144. Evet x 24. Şurası 24. Yine deltoidin alanını soruyor. Şimdi deltoidin birinci köşegeni şu kısa köşegen 24 santim. Çarkı ikinci köşegeni 6 ile 24'ün toplamı 30 bölü 2 idi dostlarım. Hemen şu 2 ile 12'yi sadeleştirelim. 12 ile 3'ün çarpımı 36 bir de 0 geliyor 360 yaptı. Sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Evet üçüncü sorumuz yine bir deltoit diyor. Biz şu bildiklerimizi bir yazalım. Köşegenler dik kesişiyor. Kısa köşegen 2 2 diye 2'ye bölünecek. Bakın 30'un karşısı 2. O halde 60'ın karşısı 2 kök 3 olacak. Yine şurada 45'in karşısı 2 ise diğer 45'in karşısı da 2 olacak. Bize de deltoidin alanını soruyor. Bakın köşegenlerinden biri 4. Diğer köşegeni 2 kök 3 ile 2'nin toplamı. 2 kök 3 artı 2 çarpıp 2'ye bölüyordum. Hemen şunları sadeleştirelim 2 olsun. 2'yi de içeriye dağıtırsam 4 kök 3 artı 4. Yani 4 parantezinde Köküç artı bir de diyebilirim dostlarım. Ve geçerim dördüncü sorumuza. Evet. AC16'ymış. Şimdi uzun köşegen açı ortaydı. Demek ki burası 15. Demek ki burası 75. Hatta şuralarda 90'ar derecedir. 15, 75, 90'ı gördüm. Şimdi neresi 16? AC16. Köşegenler dik kesişiyordu. Şuraya da 90'ı çakalım. Bakın şu 15, 75, 90 üçgeninde haşa... 4 taş kuralını kullanalım. Şimdi demek ki 4 taş yazdığım ac 16 ise şuranın 4 olması lazım dostlarım. E kısa köşegen 2'ye bölündüğü için burada 4. Ve bakın uzun köşegenim 16 kısa köşegenim 8 çarpıp 2'ye böldüğümde de alanı buluyorum. Cevap Denizli'den geliyor. Evet. 15'i gömdük. Sıra geldi 16 numaralı köşe taşına. Yine bir deltoid görüyoruz dostlarım, şurada bir deltoidimiz var. Deltoid de şununla da şu birbirine eşittir diyelim. Şu Ceyhan Edirne'deki açıya eşitti. O zaman bu da 90. Bakın burada demek ki 12, 16, 20 üçgeni var. O halde burası da 12 olmak zorundadır diyelim. Başka neyimiz var? Şurayı da çizelim. Şu bizim uzun köşegenimiz neydi her zaman açıortay. Demek ki şurası açıortay ve bakın şurada da bir Z kuralı gördüm arkadaşlarım. Z. Şu açımız da o halde. Şuradaki açıya eşit geldi. Ve burası 20 ise. Buranın da 20 olması lazım. O halde buraya 4 kaldı. Tabii ki burası da 4. Şimdi bize taralı deltoitin alanı soruluyor. Şu üçgenin alanını bulalım. Dik üçgen olduğu için 4 çarpı 12 bölü 2'den. Yani köşegenlerinin çarpımının yarısıdır dedim. 24 mü geliyor 48 bölü 2'den? Bu 24. E, Deltoid'de köşegen alanı 2'ye böleceği için bu da 24. İkisinin toplamını soruyor. Cevap 48 geldi. 2 numaradayız. DCBE C, deltoid demiş. İşte 12, 12'yi görüyoruz. O halde bu da buna eşit olmak zorunda. Bakın burada 9, 12, 15 üçgeni çıkmış. Demek ki bu bir dik üçgen. 9, 12, 15 dikti. Şurası 90 dereceyse Ceyhan da 90 derece olacak. Alan DCBE yine taralı alanı soruyor bize dostum. Az önceki soruda yaptığım gibi şu uzun köşegeni çizip açı ortay olduğunu gösterip bir de şuradaki Z harfinden bunun da çizgiler açı olduğunu söylüyorum. Demek ki şurası 15 ise burası da 15 çıkıyor yani şuraya da altı kaldı, burası da 6. Hemen şu dik üçgenin alanını bulalım dik kenarların çarpımı 2'ye bölüyorum. 6 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölersem 36 yapar. Bu 36 ise bu da 36'dır. Toplam 72'dir. Paketledik dostlar. Evet, 3. sorumuz. ADF e, Deltoid. deltoit ise bunlar ikizkenarsa şunlar da ikizkenar olacak. Burası da 10. Başka BC 24. Şurayı da 24'tür diyelim. Şöyle bir 24 yazalım. Bakın şu uzun köşegen açıortaydı dostlarım. İkiz kenar üçgeni görün burası 20 burası da 20 görebildiyseniz bu bizim açıortayımız ortayımız aynı zamanda yükseklik ve aynı zamanda kenar ortay olacak kayı kuralından. Ve gördüğünüz gibi 12 16 20 dik üçgeni çıktı demek ki bu uzun köşegen 16. Şimdi Denizli ile Edirne'yi birleştirirsem Denizli de burayı ikiye bölmüş Edirne de burayı ikiye bölmüş o zaman DE orta taban. Neyin orta tabanı 24'ün demek ki yarısı olacak 12. Bakın köşegenlerinden biri 12, diğeri 16 çıktı. Çarpıp 2'ye bölersek de deltoidimizin alanını buluyoruz dostlarım. Şunu şöyle 8 yapalım. 80, 16 daha. 96 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 4 numaradayız. Son sorumuz ABCD deltoid demiş. ABCD tamamı bir deltoid. Yani şurası 12 ise o zaman burası da 12 birim olacak diyelim biz. Şunların üçü de birbirine eşitmiş dostlarım. Peki 6-6'yı alt gördük. Alan B, C şuradaki üçgenin de alanını bizden istiyor. Şimdi dostum şu adam açı ortay aynı zamanda kenar ortay oldu. O halde aynı zamanda dik de olacak diyelim. Ve bu üçgen kesin ikiz kenar üçgendir. Şunlar birbirine eşit. O halde burası da 12 birim çıktı. Ee, bakın ne geldi burada 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır demek ki şurası da 30 zaten 12 12 bu da 12 olduğu için eşkenar üçgeni yapıştırmıştık hemen bunlara da 60-60'ı yazalım <gülüyor> sonra ee, başka ne görelim buradan Şurla şunun eşit olmasını nasıl konuşuruz diye düşünelim şimdi şurası 6 köküç değil mi dostlarım 60'ın karşısı da 6 köküç o zaman bu da 6 köküç bu da kök köküç oldu. 6 köküç. Burası ne çıktı arkadaşım? Köküç bölü 2 katı mı geldi burası? Şöyle buradan da diğer köşegenimizi de biz bir indirelim. Bu köşegen açı ortay olacaktı. 6, 6 diye de burayı bölecek. Şurada bir bir de Pisagor bağımsı yaparsak şu üçgende. 6 köküçün karesi 36 çarpı 3'ten 108 eşittir. 6'nın karesi 36. Şuna da h diyelim. Artı h kare gelsin. 36'yı buraya atarsak 72 eşittir. Haş kare, haş eşittir. 36 çarpı 2'den 6 kök 2. Yani yüksekliğimiz 6 kök 2. Tabanımızda 12 çıktı üçgenimizde. O zaman 6 kök 2 çarpı 12 bölü 2'dir. Bu üçgenin alanı o da 2'ler sadeleşirse 36 kök 2 çıktı. Sorumuzun cevabı dostlar. Evet arkadaşlar köşe taşlarını böylelikle bitirdik. Bir sonraki videoda tarama testine geçeceğiz. Hadi öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere.